Bizler Irak, Bağdat, Rosafa cezaevinde tutuklu bulunan mağdur kadınlarız. Yetkililere sesleniyoruz. Biz adaletsizce yargılanarak 6 yıldır idam ve müebbet cezasıyla hiçbir delil olmaksızın tutuklanan mazlum anneleriz. Bizler vatanlarımıza geri dönmek, evlatlarımıza kavuşmak amaçlı 24 Nisan 2023 tarihi itibariyle açlık grevine başlamış bulunmaktayız. Bizler Irak, Bağdat, Rosafa 6B cezaevinde suçsuz yere müebbet hükmü verilen ve 6 yıldır zor şartlar altında hapis yatan masum ev hanımlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve tüm dünyaya sesleniyoruz. 6 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin bizi alacağına inanarak bekledik. Biz hiçbir suça karışmamış, üzerinde hiçbir delil olmayan masum ev hanımlarıyız. Dört senedir çocuklarımızdan ayrıyız. Biz de normal bir anne gibi evlatlarımızı büyütmek istiyoruz. Çocuklarımızın ve bizim psikolojimiz iyi değil. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yönelik hiçbir çalışması olmadığını görmekteyiz. Bunun sonucu olarak 24 Nisan 2023 tarihinde açlık gribine başladığımızı ve somut bir sonuç elde edene kadar devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Bizleri yetkili kalbiyle değil, anne baba olarak tüm kalbinizle anlamanızı istiyoruz. Grevin getirmiş olacağı tüm zararın bedeli Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine aittir. Anneliğinizi geri istiyoruz.